Evet arkadaşlar 26 Ocak 2019 Cumartesi formülümüze hoş geldiniz. Öncelikle size bu sistemde daha önce tutmuş olan bir çektiğimiz videoyu göstereyim. Bakın bu gördüğünüz 21 Ocak 2019 Pazartesi günü videosunu çekmiştik. Bizi izleyenler zaten görmüşlerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 525, 523, 155 3. kuponda soldan sağa bakın yuvarlak içine aldım tutmuş arkadaşlar. Bu konti garanti. Tutar. Yani 3 maçı size garanti veriyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın 26 Ocak 2019 cumartesi geri döndük tekrar. İspatını yaptıktan sonra. Şimdi 3 tane maç seçiyoruz arkadaşlar. Toplam 18 kupon. Buradaki amacımız verdiğimiz parayı almak. Üstüne para kazanmak. Ben size burada 3 maçı konti garanti %100 veriyorum. Siz takip ettiğiniz takımlardan Ganyan'ı düşük bile olsa yazsanız buraya en az verdiğiniz parayı alırsınız. Zaten ilk önce amaç bu. Şimdi bakın 129, 125 ve 135 kodlu numaralı maçları seçtik. Seçtiğimiz maçlar, bakın 129'a 233, 220 yani ganyanları birbirine yakın maçları seçiyorsunuz arkadaşlar. Çarpıldığında alacağınız para yükselsin. Burada yaklaşık 10 ganyan cebinizde, siz 18 kupon'a buraya iki tane maç ekleyeceksiniz. Ondan sonra da keyfinize bakacaksınız. Şimdi ilk 9 kuponumuz bu arkadaşlar. Bakın 129, birini satıra bakın yukarıya. 1 1 1 3 seçenek verdik ya 1 0 2 önce 1'i kullanıyoruz 129 1 1 1 devamında 129 0 0 0 6'a bakın birinci satır devamına 129 2 2 2 yukarıya çıkın ikinci satıra 125'e ne dedik yine 1 0 2 dedik ganyanlara yakın olan maçlar gördüğünüz gibi 125 1 0 2 hemen devamında yine 1 0 2 ikinci satır devamında altta 125 yine 1 0 2 Üçüncü satıra bakın yukarıya 135'e alt üst ya burada komple alt kullanıyoruz arkadaşlar. Komple alt bakın 135 yan yana alt. Alta bakın üçüncü satır devamına yine alt. 9 e, kupona da 6 geçecek. Yukarıdan aşağı birinci kupon ikinci kupon üçüncü kupon ilk 9 kuponumuz bu arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz. Sonuna kadar seyretmeyi unutmayın ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz bir formül daha gelecek e, videonun ikinci yarısında şimdi devam ediyoruz. Bakın yine 26 Ocak e, Cumartesi ikinci dokuz kupon bu. biraz önce oynadığımızın e, devamı. Şimdi bakın 129, 125 ve 135 seçtik ya İlk iki satır biraz önce seçtiğimizde aynı. 129 1 1 1 birinci satıra bakın 129 0 0 0 birinci satır devamında 129 2 2 2 Altta ikinci satıra bakın. Yine biraz öncekinin aynısı. 102 0 2 bakın. 125. Devamında arkadaşlar yine 1 0, 2 İkinci satır devamına bakın. Yine 1 0 125'i yazdık yan yana. Şimdi üçüncü satıra bakın. 135'e. Komple üst diyor bakın. Üstte de bakın. Altta da bakın. Üçüncü satıra. Ve altta üçüncü satır devamına. Komple bütün hepsine üst dedik. Şimdi bu da ikinci dokuz kuponumuz. Şimdi arkadaşlar burada 18 kuponu verdim size. 3 maç cebinizde. Bunun tutmama ihtimali yok. Biraz önce size gösterdim daha önce pazartesi günkü e, anlattığımız videodaki e, ispatladım size yani burada 3 maç garanti siz 2 tane maç ekleyeceksiniz 5 maçta 3 maç garanti 2 maçın gelmesini bekleyeceksiniz. Tuttuğu zaman arkadaşlar zaten verdiği parayı katlıyorsunuz. Şimdi 18 supon 3 misli yapsanız 54 lira yapar. Burada 10 ganyan var zaten. Sizin yazacağınız 2 maç toplam 3 ganyan olsa veya biraz daha az olsa en az 90 lira alma şansınız var. Ganyanın toplam 30 lira yapıyor. 3 misli yapsanız 90 lira verdiğiniz para 54 lira amaç verdiğiniz parayı çıkarıp üstüne para kazanmak arkadaşlar. Durmadan para verip verip verip verip bir kere almak değil. Amacımız bu. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınıza da cevap verebiliriz. Yazabilirsiniz yorumlardan. Şimdi ikinci videomuza ikinci bölüme geçiyoruz. Orada başka bir sistemimiz formülümüz var arkadaşlar. İzlemeye devam. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 Bunlar atmasyon maçlar böyle maçları maçlar yok. Formülizasyon anlatıyorum. Şimdi sağ taraftaki sütuna bakın 2'ye böldüm. 122'ye 1, 122 1, 122, 1, 122 2, 122 2 dedik. Arkadaşlar biraz önceki üst dediğimiz maçları bir 2 oynuyoruz. İkinci satıra geldik arkadaşlar. 124'e 1, 124 e 2, 124 e 1, 124, e 1, 124 e 2 hemen üstteki seçeneklere bakın. Sola bakmayın. Sağ hemen üstüne bakın. 3. maça geldik. Bu sefer de 120'ye üst dedik. Komple yazdık. Süper 4'e geldik. 121'e komple istedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yazdık. Şimdi burada toplam 4 kupon solda var, 4 kupon sağda var. Toplam 8 kupon. Şimdi bu 8 kupon 3 misli olsa vereceğiniz para 3 çarpı 8 24. Hemen altta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sokus kuponu takip ettiğiniz bir takımın ilk yarı ikinci yarım maçlarını yazın arkadaşlar. Yani diyelim ki